Bayramınız mübarek olsun. Allah tekrar erdirsin. İnşallah. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Bazen birisi bir bağırır, her işi yoluna koyar. Bak oradan bir bağırdı, işi yoluna koydu. Türkiye'de de senin gibi zaman zaman böyle bağırıp işi yolla koyacak insanlara ihtiyaç var. Çünkü herkes sustu. Kimse ağzını açamıyor. Senin gibi biri seslendiği zaman akşam vakti kapıyı çalıyorlar hemen. Gel bakalım. ayrı. <gülüyor> <Bravo. gülüyor> evet, mesaj aldık. seçimine Evet, değerli hemşerim. başkanımı Başkanım anlattı. Ben çok uzun konuşmayacağım. Kırık çok güzel bir meeting yaptık. Epey terledik. İnşallah tahmin ediyorum önümüzdeki hafta da biraz önce Aydan Başkanın yaptığı şeylerin açılışını temel atmasına geleceğiz. Ee, şimdi şunu net bir şekilde söylüyorum. Meclis kürsüsünden Tüm ilçe belediye başkanlarına seslendim. Bakın, Ankaralı bir hemşehriniz geldi. 50-60 senedir Ankaralı bir belediye başkanı olmamış. Geliyorlar, hepsi oyunuzu alıyor gidiyor, bir daha da onları görmüyorsunuz. Söyledim ben, dedim ki, madem bir hemşehriniz geldi, Allah ne kadar uzun ömür verdi bilmem ama ben sakin, benden bir şey isteyin. Ankara'nın bütün ilçelerine birer ikişer tane eser koyalım. Bunların içerisinde o ilçeyi il, il kalkındıran, istihdam sağlayan, orada emek veren insanların ürünlerini değerlendiren ne istiyorsanız onu yapacağız. Maalesef 2-3 belediye başkanı dışında hiç kimse oralı olmadı. Yani dediler ki biz istemiyoruz. Niye? Sen başka partidense. E Kendiniz bilirsin. Ben sizi ayırmıyorum ama siz kendinizi ayırıyorsunuz. Bu durumumu bilmenizi istiyorum. Adem Başkanı da geldi. Ermenistan'ın acil ihtiyaçlarını bize bildirdi ve biz bunları yaptık. Şimdi Ankara'nın her tarafında bu şeylere ihtiyaç var ama net bir şekilde söylüyorum, biz Ankara'da kimin neye ihtiyacı varsa tüm ilçelere köylere kadar önceliğimiz onlar. Hayali proje yok. Sizlerden gelen parayı boşa götürmek yok. Dün birisi yazmış, dün birisi yazmış. Çiftçilere destek veriyorduk, fide dağıtıyorduk. Diyor ki bir dinozorun kulağıyla bile bütün Ankara'ya bu fideler dağıtılırız diyor. Gerçekten böyle büyük proje yapacağız diye sizlerin parası yıllarca boşa götürüldü. Biliyorsunuz Anka Park'ın maliyeti 16 katrilyon şu giriş kapıları var ya güncel parası 350 milyon lira. Yani daha acil iş varken bu köylerimizde yol ihtiyacı, kanalizasyon ihtiyacı, su ihtiyacı varken oralara para harcandı. Ben de tam tersini yapıyorum. Öncelikli olarak kanalizasyonun suyunu her yere bir defa götürmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanım bunun yakınımıza baraj var. Bu barajdan kısıtlı olarak elma su veriliyor ve yetmiyor. Suyun geri kalanını da bir iş insanına tahsis edilmiş öyle mi başkanım? Kullandırmıyorlar bize ve geçen seneydi Hasan Oğlan'da suyun damlası yok. Tanker tanker taşı neye kadar taşınır? Aslı Genel Müdürlüğü Yapabilir misin? Yaparım. Ama bunu çok kısa zamanda yapacaksın ve çok kısa bir zamanda ihalesi yapıldı. Suda akıtıldı şu anda ama inşallah onun da törenine geleceğiz. Hep beraber burada diğer temellerle beraber hemhal olacağız konuşacağız. Şimdi elma daha, su yıtırmak kadar acil bir iş var mı belediyenin? Başım var efendim. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Onu da başkanım bildirdi. Onu da inşallah çözeceğiz. Güdüle gitmiyordu otobüs. Güdüle gönderdik. Güç bakın şimdi otobüs diyorsunuz da arkadaşlar 2013 yılından beri belediye bir tane otobüs alınmamış. Otobüslerimiz 2009 model. Geldik, kredi için başvurduk. Önce reddettiler hatırlarsanız. Sonradan razı oldular biz halka şikayet edince. Şu ana kadar 400 tane alabildik. Yurt dışı aldık. İnşallah daha da alacağız. Ama burası içinde ben biraz önce Adem Başkanım bu sıkıntıyı bana bildirinince Ege'deki ulaşım daire başkanı bunu ilettim. İnşallah onun da müjdesini size Aydan Başkan verecek. Dolayısıyla biz burada vatandaşın sıkıntısını gidermek için buradayız. Bir de değerli hemşerim sizin paranızı harcıyoruz. Sizin paranızı harcıyoruz. Bir başka yerden gelmiyor para. Dolayısıyla bu paralar harcanırken vatandaşın isteği doğrultusunda harcanacak. Yerel yönetim olmasının sebebi bu. Yolları, karayolları yapıyor, suyu da devlet su işleri yapıyor diye eskiden. Belediye ne ihtiyaç var? İşte belediyeye ödediğiniz vergiler, elektrik yol gibi size dönecek denmesinin sebebi Sizler isteyeceksiniz, biz yapacağız. Sayın Genel Başkanım, Türkiye'de ilk defa bütçeyi yaparken 550 tane kuruluşa yazı yazıyoruz. Biz önümüzdeki yılın bütçesini yapıyoruz. Nelere, nasıl yatırım istiyorsanız bize bildirin. Biz ona göre yatırım yapalım diye ilk defa böyle bir katılımcı bütçe yaptık. Dolayısıyla sizler isteyeceksiniz bizlere düşen yerine getirmek. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum Ailelerimizle mutluluğu, saadet içinde bir yıllar geçirmeyi mevcut. Cenabı Allah'tan diliyorum. Saygılar.